Bugün 18 Mayıs 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde balık burcundaki Mars ve Neptünle yaptığı dik açının ardından 6.59'da boşluğa girecek. Değişken ve belirsiz enerjilerin artacağı sabah ve öğle saatlerinde günlük işlerde kararsızlıklarda oluşabilir. Ruh halimiz melankolik ve karamsar olabilir. Çabuk etki altında kalabiliriz detay gerektiren işlerde odaklanma sorunları oluşabilir sağlığımız hassas olabilir alerjik problemler yünlüksedebilir sular sıvılar ilaç ve kimyasallardan gelebilecek zararlar artabilir Ay öğleden sonra 15.01'de Oğlak Burcu'na geçecek. Önemli işlerimize başlamak, yeni kararlar almak için ayın boşluktan çıkmasını beklemek daha doğru olabilir. Önümüzdeki iki gün ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken duygularımız da biraz geri plana çekilebilir. Günlük işler, kariyer ve aileye ait sorumluluklar öne çıkabilir. Ay öğleden sonraki saatlerde Koç burcundaki Jüpiter'le dik açıda olacak. Sabırsız ve dürtüsel davranabileceğimiz bu saatlerde kaza ve sakarlıklara da dikkat etmeliyiz. Kronik eklem, kas ve baş ağrıları gözlenebilir. Günlük yaşamda ilişkilerde çabuk sinirlenebilir, tepki gösterebiliriz. Dolunay ve tutulma etkisinde olduğumuzu unutmadan sakin ve sağduyulu davranmaya özen gösterelim.